Bugün 10 Şubat 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde etkili olacak olan ay, ay Jüpiter dik açısı, güne hevesli ve coşkulu başlamamızı sağlayabilir. İletişim, eğitim, seyahat, ticaret ve yakın çevre ilişkileri ilgi alanımıza girebilir. Duygularımızı kontrol etmekte zorlanacağımızdan abartılı tutumlar içinde olabiliriz. Dengede kalmaya özen gösterelim. Karşı cinsi ilişkilere de daha hevesli ve girişken yaklaşabiliriz. Merak duyduğumuz konularda konuşmamız, sohbetler yapmamız mümkün. Ancak bunlar yüzeysel konular ve dedikodu kıvamında olabilir. Yakın çevremiz, kardeşler, akrabalar bugün daha fazla zaman ayırabiliriz. Gün içerisinde kısa seyahatler ve geziler yapabiliriz. Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay, Kova Burcu'ndaki Satürn'le üçgen açı yapacak. Görev ve sorumluluklarımıza odaklanabilir, duygularımızı daha rahat kontrol edebiliriz. Güven duyduğumuz ve sevdiğimiz kişilerle bir arada olup güzel sohbetler yapmamız da mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.